gelmez. teyze. Nasılsın? gel bakalım. Ay ne sana. Nasıl diyeyimisi? Allah çıkar. Allah sağlık versin. Var kurbanım sana. Kurbanım size. Ya. Allah razı olsun. kurban olsun. Eyvallah. Allah bizim paranı Kaybettiğini, kurban parası biriktirdiği için ha, Kurban parası biriktirdiğini söylemiştin ha, Onu söyle. kaybettiğini söylemiştin Söyledim, söyle. Ya biz aradık aradık Senin parayı bulamadık Ne yapacağız? Ya. ya canı sak olsun Çok aradık çok aradık ama bulamadık Kula kurbanım sana alacağız size Gel misin? Kurban olsun size Habibi Gel bakalım gel şöyle Canım benim oğlum Şimdi... Telliğin var mı? Terliğini de giyin. Var hafimim var. Kurbanım size. Gel rahmet teyze, Gel. Şimdi İlçe Emniyet Müdürümüzün sana çok çok selamları var. Hayri Şahin Müdürümüzün çok çok selamları var. Tamam mı? Ee, bununla alakalı sana da bir ilçe emniyet personel olarak, Reyhan İlçe Emniyet Personel olarak bir sürpriz yapmak istedik. Gel bakalım be. Gel bakalım. Sen kurban parasını şimdi birlikte dedin. Kurbanım size. Kurbanım size. Kurbanım Tamam tamam rahmet teyze. Tamam. Kurbanım size. Tamam tamam. Ayşe. Selma. Kurbanım size. Selma. Selma. Selma. Selma. Selma. Selma. Selma. Selma. Selma. Selma. Hadi buyur bakalım. Rahmetler. Ben bu parayı kaybettim. Kurban için. Bu parayı kaybettim. Aradık, aradık, yoktur. Polisi aradık, geldiler, gittiler, aradılar, aradılar, bulamadılar selar per korban kadar Allah razı olsun Allah razı olsun Allah razı olsun size kurban olsun size yavrum kurban olsun size Ramazan teyze. Merhaba. Tekrar ediyorum, insan nasıldırım? Hayır, hayır, bu durumda çok çok selamları var. Hayırlı hayır, nuru hayır, hayır. olsun kurbanımız inşallah. Sağ Allah sizden kabul etsin diyelim. Sağ sağ Kendinize Allah. iyi bakın. Var mı bizlerden bir isteğiniz bir anda? Selam Allah selam size. Allah selam size. Allah rahmet olsun. Hadi Allah rahmet olsun. olsun. Görüşmek üzere. Allah. Saygılar. Allahım, Allahım, Allahım. Başım, inşallah. Allah sizi darla bırakma. Allah.